Bir müteahhit yeni bir teras için, yani yeni bir teras inşa etmek için ya da tadilat yapmak için fayans alıyor. Her fayans 3 liraymış ve müteahhit 1000 liradan az harcamak istiyor. Ama küçük eşittir 1000 lira değil, toplam tutarın 1000 liradan az olması gerekiyor. Her fayans da 1 metre kareymiş. Evet, büyük fayanslar, büyükçe fayanslar bunlar. Sorumuz şu. Müteahedin 1000 lira sınırı ile alabileceği fayansları gösteren eşitsizliği yazınız ve terasın büyüklüğünün ne kadar, en fazla ne kadar olabileceğini bulunuz. Yani diyorlar ki, bu fayansları aldığınız zaman, bu terasta en fazla ne kadar alanı bu fayanslarla döşeyebilirsiniz. Güzel. Şimdi, satın alınan fayans sayısına x diyelim, bilmiyoruz. Ne kadar satın alabileceğimizi bilmiyoruz, x x tane fayansı alınca her biri 3 lira olduğu için toplam 3x tutacak değil mi? Yani toplam tutarımız 3x olacak. Ve müteahhit 1000 liradan az harcamak istiyor. Tutumlu bir arkadaş. 3x şimdi x tane fayansı alırsa ödeyeceği para miktarı. Az önce bunun 1000 liradan az olması gerektiğini söyledik. Eğer küçük eşittir olsaydı burada küçük bir eşittir işareti olurdu. Neyse. Eğer x için aralığı bulursak, kaç tane fayan satın alabileceğini de buluruz. O zaman bu eşitsizliğin her iki tarafını da ne yapalım? 3'e bölelim. 3'e bölebiliriz ya da çarpma işlemi de yapabiliriz aslında. Çünkü 1 bölü 3 ile çarpmak, 3'e bölmekle aynı şeydir değil mi? Ve bu pozitif bir sayı. Bu yüzden eşitsizlik işaretinin yönünü de değiştirmemiz gerekmiyor. Sonuç olarak x küçüktür 1000 bölü 3 dedik. Bu da 333 tam 1 bölü 3'e eşit. Yani müteahidin 333 tam 1 bölü 3'ten daha az sayıda fayans alması gerekiyormuş, 1000 lirayı aşmak istemiyorsa. Ve bu arada her fayans da 1 metrekareydi, değil mi? Yani eğer müteahidin aldığı fayans sayısı 333 tam 1 bölü 3'ten az olacaksa Terasta, 333'ten 1 bölü 3 metre kareden küçük olacak. İşte bu kadar.